böyle bir panik var yaklaşık yüz yani yarısı yüzde kırk başıma yarısı diyelim biz buna yarısı tatilden memnun değil 10 günlük tatilden ne yapacağız biz ne edeceğiz evet, yani 10 şimdi tatilden. şöyle yine kameralara döneyim değerli dostlar insan işkolikse Sürekli çalışıyorsa ya da hiç çalışmıyorsa böyle enteresan durumlarda pazartesi sendromu gibi işte okula dönüş sendromu gibi tatil dönüşü sendromu gibi sendromlar yaşar bir insan sürekli işin kölesi olursa ona birden bir on gün tatil dediğinde tarihte bunun araştırmaları var. Köleler bir anda serbest ve özgürsün Dendiğinde panikliyorlar Depresyona giriyorlar İster girsinler bizim işimize yarar Hani ticari olarak ama manevi olarak Tabi ki yaramaz Japonlara ve işkoliklere buradan sesleniyorum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 Haftada iki gün izin verdiğinde bunu yapabilir. Ama hiç dinlenmeyen kişiye birden on gün tatil diyorsun. Bunu kaldıramaz. Yani, ya da hiç çalışmayan, tabii, birine, hiç, çalışmayan birine, hiç çalışmayan birine günlük 20 saat çalıştırıyorsun. Yedi gün çalıştırıyorsun ya da dediğin gibi 20 saat. Bu insan ölür ölür. Psikolojik olarak ölür. Bedenen de ölür. O yüzden bu İşi ayarında uzmanlarla ağız ve fikir birliği halinde insan psikolojisini bilin biraz okuyun, kitap okuyun bize gelin, danışın bu işi çözeceksiniz ben inanıyorum nasıl ki karda evet. çığ altında kalmış kişiye birden sıcaklığı verin ne oluyor? Yani zıbarıp gidiyor, rahatsız, rahmetli olabiliyor veya rahatsız olabiliyor kitap dedin abi, evet. bir tane kitap lansmanına götüreyim seni tamam, bak, evet. sonra bizim kitaplardan demiş. da sonra, da sonra senin kitaplardan da konuşuruz bir kitap tablansmanı var, onu da izleyelim. <gülüyor> Aradı ardından tekrar.